her evet, Türkiye'nin tarafsız ana haber ülkeninle karşınızdayız. Benimize haber tarıkmasa. tarikhaber.com ana haber Bülteni başlıyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Günün en sıcak gelişmelerini paylaşacağız. paraçasperni ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir taratsak olursak. twitch tarika tv, sosyjet tar haber, pinterest tar haber, ok tar haber, tiktok tar haber tv, facebook tar haber, linkedin tar haber, yai tar haber, Tumblr, Tarık haber, instagram tar haber. Twitter, Tark Haber, Reddit, Grant, Life, Facebook, 08, YouTube, Tark Haber TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışak olursak Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tark Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Ve ana haber bültenimiz başlıyor değerli dostlar. İlk haberimize geçiyoruz. İlk haberimiz. Dolar gün 19,51 ile yükselişle, euro 21,50 ile yükselişle, altın 1.266 ile düşüşle ve İstanbul Borsası günü 4.400 ile düşüşle kapatılır. Son dakika bana göre Millet İttifakı'ndan İstanbul'da büyük miting yapıldı. Kılıçdaroğlu benim saray merakım yok deyip seslen. Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Malta'da düzenlenen mitingde halka seslendi. Kılıçdaroğlu ile beraber İttifak Partilerinin Genel Başkanları ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile tören alanları yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye'nin bütün sorunları çözebilir, benim saray merakım yok, altı liderim de yok. Sizler gibi yapmaktan onur duyuyorum, saray etmeyeceğiz. Geriümüz Çankaya olacak dedi. Son dakika, Millet İttifakı'ndan İstanbul'da büyük mitin. Kılıçdaroğlu benim saray merakım yok deyip seslendi. 6 Mayıs 2023 17:27 Son güncelleme. 6 Mayıs 202 Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Liderler bu açıklamaları yaptı ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de duyurdu. Karadeniz'de bulduğumuz kazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak çiftçimizi rahatlatacağız dedi. Son dakika habere göre seçimlere bir hafta kala liderlerin yoğun programı devam ediyor. Gün içinde Kayseri'de halkla buluşan Erdoğan bu kez de Mersin Mitingi'ne konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız ifadelerini kullandı. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de duyurdu. Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak çiftçimizi rahatlatacağız. 6 Mayıs 2023 1852 son güncelleme 6 Mayıs 2023 1933. Son dakika haberi. Seçimlere bir hafta kala liderlerin yoğun programı devam ediyor. Gün içinde Kayseri'de halkla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez de Mersin mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi yoğun programını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralananlara Allah'tan şifa diliyorum. Museraları hasar gören vatandaşlarımız müsterih olsun devletimiz her zaman onların yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir. Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geldim. Orada katılım tam 135 bin kişiydi. Mersin'in resmi rakamları ise handolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sanda gidiyoruz. Bu seçimi teröristlere bırakmayacağız. Vay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var. Mersin'e daha önce gelecektim. Hem Akkuyu'daki nükleer santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak hem de burada sizlerle hasret giderecektim. O günlerde küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek durumunda kaldım. Mersin sıradan bir yer değil. Mersin'in ülkemizin insan zenginliğinin tüm renklerini bünyesinde barındıran özelliğiyle kaldığımızda ayrı bir yeri var. Bu seçim birileri için bay bay kemali cumhurbaşkanı yapmak, CHP'ye seçim kazandırmak, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle denenip de bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Bölücü örgütün güdümündeki partinin bay bay kemali desteklemesinin sebebi budur. Bunların hepsi LGBT'ci fakat AK Parti'ye LGBT sokulamaz. MHP'ye LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. Koalisyon masası adeta teslimiyet masası haline dönüşmüş durumda. CHP'de belediyecilik budur, çöp, çukur, çamur. Bunlarda hizmet aşkı yok. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı ben CHP'den devraldım. Görevi aldık, önce susuzluğu giderdik, çöp dağlarını kaldırdık, çukurları hallettik ve çamurdan İstanbul'u kurtardık. Biz bu milleti aşığız. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz. Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Atay'da katliam gibi kaza. Çok sayıda ölü ve... Sayın Erdoğan bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler Diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Maç sonucuna göre Beşiktaş Antalya'da geri döndü ve Winkend Abu Abakar şov yaptı. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında Frankfurt'ta Antalya Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kalendon, Islanders Park'ta oynanan ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maça futbol severler yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan müsabakada Kazanan taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. İşte baştan detaylar. Maç sonucu Beşiktaş Antalya'da geri döndü. Nincent Abubakar şov yaptı. 6 Mayıs 2023-2057 son güncelleme. 6 Mayıs 2023 21:05 Son dakika haberleri. Sport Otosüper Lig'in 33. haftasında Fraporta Antalya Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan ve her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maça futbol severler yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan müsabakada kazanan taraf 3, birlik skorla Beşiktaş oldu. İşte maçtan detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Rapor Tavantalya Spor ile Beşiktaş, Sport Auto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Temponun oldukça yüksek olduğu ve her iki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah, Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Cenk Tosun ile 54. ve 90. dakikalarda Vincent Abubakar kaydetti. Antalya Spor'un sayısı ise 32. dakikada Ömer Toprak'tan geldi. Bu skorun ardından üst üste dördüncü galibiyetini alan Beşiktaş puanını 68, e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Son dört maçında üçüncü kez yenilen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta yer buldu. Beşiktaş gelecek hafta Adana Demir Spor deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Ankara gücüne konuk olacak. 12. saniyede gol pozisyonu. Santra'yı yapan Antalyaspor'da sağ kanada açılan topu Doğukan Simik kontrol etti. Masukuyu çalınmayarak ceza sahasına giren Sinik'in henüz 12. saniyedeki vuruşu üstten alta gitti. Erdal'ın şutunu Mert çıkardı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Antalya Spor etkili geldi. Beşiktaş savunmasından seken top Antalya Sporlu Erdal'ın önüne düştü. Kırmızı, beyazlı futbolcunun gelişine vuruşunu Mert Günok köşeden çıkardı. Ömer Toprak attı 1-0. Antalya Spor, 32. dakikada rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Fernando, ceza sahasına ortasını gönderdi. Gelen ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Hadzi Ahmetovic'in müthiş şutu savunmadan kornere gitti. Beşiktaş, maçın 45. dakikasında Amir Hadzi Ahmetovic ile tehlikeli geldi. Ceza sahasının önünde topla buluşan Bosnalı futbolcunun kontrolü sonrasında yaptığı vuruş savunmadan setti ve az farklı üstten kornere gitti. Beşiktaş, Abubakar'la skoru eşitledi. İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf olan Beşiktaş, aradığı golü 54. dakikada buldu. Kazanılan kornerde topun başına geçen Artur Masak'ı, ceza sahası içine ortasını yaptı. Markajdan kurtulan Bincent Abubakar, iyi pozisyon aldı ve yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1-1 e getirdi. Cenk Tosun ve Geri Dönüş Beşiktaş 84. dakikada 1-0'dan 2-1 geri döndü. Kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında yaşanan karambolda önüne düşen topu tamamlayan Cenk Tosun takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Abu Bakar'dan harika gol. Beşiktaş 90. dakikada Antalya Spor'un top kaybını iyi değerlendirdi ve hızlı hücuma çıktı. Savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl rakibini çalınlayıp hemen yanındaki Abu Bakar'ı gördü. Kamerunlu Yıldız'ın gelişine vuruşu üst direk çarptı ve ağlarla buluştu. 3-1. Şenol Güneş'ten 2 değişiklik. Antalya Spor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisindeki ilk 11'e göre Antalya Spor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı. Ligde oynanan son Galatasaray maçının kadrosuna göre kadroda 2 değişikliğe giden Güneş, sakatlıkları bulunan Omar Kole ile Salih Uçan'ın yerine Wellington Souza ile Alevandum makimi görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçında ilk 11'de Mert günok Rossier, Berlinton, Saiz, Masoaku, Adziah Metovik, Mavin, Getson Fernandez, Redmond, Cenk Tosun ve Abu Bakar'a forma verdi. Güneş, Yedek Kulübesi'nde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Atiba Haçinsin, Kerem Atakan Keskin, Necip Uysal, Verkay Vardar, Semin Kılıçsoy, Jackson Muleka'yı oturttu. Nuri Şahin'den değişiklik yok. Fraportav Antalya spor futbol sorumlusu Nuri Şahin ise geçen haftaki Babacars Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda değişiklik yapmadı. Şahin, Beşiktaş maçına Helton, Dünya'nın Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredi, Larson, Wright ilk 11 ile başladı. Antalya Spor Yedek Kulübesi'nde Atabert Dadak Şerif Şerel Floranus, Emre Can Uzunhan, Bertu Özgür Yıldırım, Alasane İndao, Ufuk Akyol, Şoyan Akajima, Mark Mampassi, Oğuz Sanbeça, Valin Sızabo yer aldı. Teyandan, Siyah Beyazlı Takım Seremoniye Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle hazırlanan ve üzerinde bu yolda sana çok güveniyoruz. Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenlik yazılı pankartla çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş maçı sonrası Antalya Spor Cephesi'nden isyan. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Geçen sene 50 bu sene 300 bin TL ikinci el araba alacaklar dikkat. Son 8 gün kaldı. Havaların ısınmasıyla ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Havanın güzel olmasına fırsat bilen ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar Samsung ikinci el otomotivciler sitesinde yoğunluk oluşturdu. Yasayı değerlendiren garajeciler 300 bin TL'nin altında çok çok araba olmadığını, en çok 300 ila 500 bin TL bandındaki araçları sattıklarını belirttiler. Geçen sene 50, bu sene 300 bin Türk lirası. İkinci el araba alacaklar dikkat. Son 8 gün kaldı. 6 Mayıs 2023 14:41 son güncelleme. 6 Mayıs 2023 14:53. Havaların ısınmasıyla ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar, Samsung ikinci el otomotivciler sitesinde yoğunluk oluşturdu. Piyasayı değerlendiren galericiler, 300 bin TL'nin altında çok araba olmadığını, en çok 300 ile 500 bin Türk Lirası bandındaki araçları sattıklarını belirttiler. Takip et. Samsung 2. El Otomotivciler sitesinde bulunan galericiler, piyasanın hareketlendiğini, en çok 300 bin ile 500 bin Türk Lirası bandındaki otomobillerin satışının yapıldığını söylediler. Piyasa hakkında bilgi veren otogalerici Rıfat Bilgili, şu anda işlerimiz yoğun durumda. Çok fazla hareketlilik var. Fiyat artışları yavaşladı ve hareketlilik başladı. Daha da fazla sirkülasyon olacağını düşünüyoruz. Geçen sene 50 bin TL'nin altında araba yoktu. 50.000 Türk lirası ile 200.000 TL'lik arabalar satılıyordu. Şu anda ise 300.000 liranın altında çok fazla araba yok. 300.000 Türk lirası ile 500.000 Türk lirası arasındaki arabaların sirkülasyonu var. O arabaların satışı hızlı, ticareti hızlı oluyor. Biz de bu fiyatlarda araba bulmakta zorlanıyoruz, dedi. Seçime kadar insanlar araç almak için biraz daha acele ediyorlar. Galerici Abdullah Güven, ikinci el otomobil piyasasında yeterince ürün bulamıyoruz. Buna bağlı olarak fiyatlar yükseliyor. Şu anda satışlar yoğun durumda. Para olarak yükselmiş gözükse de ürün olarak ediyoruz. Genellikle 300 bin Türk Lirası ile başlayan, 1,5 milyon TL'ye kadar giden araç segmenti arasında çalışıyorum. Vatandaşlar ise 700 ile 800 bin Türk Lirası arasındaki arabaları alıyor. Seçime kadar insanlar araç almak için biraz daha acele ediyorlar. Bu sıralar yoğunluk var diye konuştu. Seçimden sonra daha fazla hareket bekliyoruz. Arabasını satmaya getiren Özden Çayıroğlu, seçimlere bağlı olarak bütün sektör şu anda buna endekslendi. Seçimden sonra daha fazla hareket bekliyoruz. Bugün de yoğunluk olmasının sebebi biraz da havanın güneşli olmasından kaynaklı. Bu durum bizlere yansır inşallah şeklinde konuştu. 500 bin üstüne çıkıldığında insanlar bir adım geri gidiyor. Aracını satmaya getiren Yasin Güzel, keşke araba fiyatları bu kadar yükselmeseydi. Araba pazarı bugün bayağı hareketli. İnsanlar araç alamadıkları zaman zarar ettiklerini anladılar. Arabalar temiz olunca ve kilometreleri az olunca fiyatları yüksek oluyor. İnsanların şu an bütçesi 350 ile 500 bin Türk Lirası arasında. 500 bin üstüne çıkıldığında ise insanlar bir adım geri gidiyor, ifadelerini kullandı. Alıcı tahsim küçük ise bütçemize göre araba arıyoruz. Fiyatları biraz yüksek durumda. Araba satanlarla çok fazla anlaşamıyoruz. Biz 200 diyoruz. Onlar 250 diyor açıklamasında bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnternet ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre hem benzin hem motorin akaryakıt fiyatlarına baş döndüren değişim gelişimde de zam geliyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre benzin mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları bir petroldeki Gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyirini sürdü Geçimiz günlerde motorun fiyatları için peş peşe gelen indirime ek olarak bugün de benzin litre fiyatı için indirim yapıldı. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt pompa fiyatları için çifte zam yolda. İşte 6 Mayıs 2023 Cumartesi ilil güncel benzin mazot fiyatı. Son dakika, hem benzin hem motorin. Akaryakıt fiyatlarında baş döndüren değişim, şimdi de zam geliyor, 6 Mayıs Cumartesi güncel benzin amazot fiyatı. 6 Mayıs 2023-8.43 son güncelleme, 6 Mayıs 2023-9.45. Son dakika haberleri. Benzin amazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları bir petroldeki gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürüyor.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 Son olarak motorin fiyatları için uygulanan iki indirimin ardından bugün benzin litre fiyatı da geriledi. Ancak dün petrol fiyatları yeniden yükselişe geçince hem benzin hem de mazot fiyatı için zam gecikmedi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 6 Mayıs 2023 Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir ve mazot fiyatı. Son dakika benzine indirim gelmişti çifte zam yolda. Motorin litre fiyatları önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş gerilemişti. Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi ve bugün de benzin litre fiyatı 1.06 lira düştü. Ancak yurtdışı fiyatlardaki artış benzin ve motorinde zamma dönüyor. Bu kapsamda pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor. Akaryakıta zam sonrası fiyatlar ne olacak? İstanbul'da zam sonrası ortalama benzin fiyatı 19.71 e, motorun fiyatları ise 18.57 e yükselecek. Ankara'da mazot 18,92 TL'den, benzin 20,08'den satılacak. İzmir'de ise benzin 20,06 TL, motorin 19,00 TL'ye çıkacak. Güncel akaryakıt fiyatları 6 Mayıs 2023 cumartesi. İstanbul benzin 19.28 Türk lirası, motorin 17.91 Türk lirası, LPG otogaz 10.50 Türk lirası. Ankara benzin 19.65 Türk lirası motorin 18.26 Türk lirası LPG otogaz 10.65 Türk lirası İzmir benzin 19.63 Türk lirası motorin 18.34 Türk lirası LPG otogaz 10.54 Türk lirası Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. SGK ve Bağkur primleri eşitleniyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Transferde ortada karıştı. Fenerbahçe arda ardakilerini ikna etti. Genç Yıldız'dan veda geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kız kesmeden devam ederken sağ dışında da rekabet hat safhada. Üstelik de, öz de ligin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray transferde sık sık karşı karşıya gelirken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre... Sarı-kırmızılar Galatasaray altyapısında formagen ve geleceğin yıldızı olarak nitelendirilen Beknaz Almaz Bekovo ikna ederek sarı-kırmızıların elinden aldı. işte detaylar. Transferde ortalık karıştı. Fenerbahçe Galatasaray'ın Arda Güler'ini ikna etti. Genç yıldızdan veda. 6 Mayıs 2023 12:40 son güncelleme. 6 Mayıs 2023 12:40 Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, saha dışında da rekabet had safhada. Özellikle ligin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray transferde sık sık karşıya gelirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Sarı lacivertliler Galatasaray altyapısında forma giyen ve geleceğin yıldızı olarak nitelendirilen Beknaz Almazbekov'u ikna ederek sarı Kırmızılıların elinden aldı. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon içinde çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle şampiyonluk için kıyasiye mücadele eden ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transferde sık sık karşı karşıya gelirken geçtiğimiz günlerde Sarı Nacibertliler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı. Sözleşme yapma İddiaya göre Fenerbahçe ara transfer döneminde Galatasaray'ın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Beknaz Almazdekova giderek seni alacağız. Profesyonel yapacağız. Galatasaray'la sözleşme yapma dedi. Resmen veda etti. 18 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray'ın bu 19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından sosyal medyadan bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güzel anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum mesajıyla veda etti. Bu hamle sonrası Fenerbahçe'ye mi gidiyor sorusu akıllara gelirken bu olay taraftarlar arasında kısa sürede gündem oldu. O listede yer aldı. İngilizlerin ünlü yayın organı The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirlerken, listede Fenerbahçe'den Arda Güler'le beraber Galatasaray'dan Beknaz kovada yer vermişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Diye Saraya geldiğine bin pişman. Anı haber bültürümüz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Sağlık Bakanı Koca bu sözleriyle duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü önce yayınladık dedi. Sağlık Bakanı Fadden Koca Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 için uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sonra erdiğini duyurmasıyla ilgili paylaşımda bulunarak COVID-19 salgını fark edip ilk harekete geçen ülkelerden dik ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca, bu sözlerle duyurdu, DSÖ'den önce yayınladık. 6 Mayıs 2023-20.06 son güncelleme, 6 Mayıs 2023-20.06 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün COVID-19 için uluslararası önemi sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasıyla ilgili paylaşımda bulunarak COVID-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik, ifadelerini kullandı. Takip et. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem COVID-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından Dünya Sağlık Örgütü'nün DSO covid 19 un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Tedavi rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Covid-19 salgınının Türkiye'nin gündeminden çıkmaya başladığına ilişkin, 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren koca şu değerlendirmede bulundu. Covid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki tedavi rehberini DSO'dan önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu. Salgın gündemimizden çıkıyor dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü covid 19 artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Soylu romanlarla buluştu. İlle de roman olsun şarkısına eşlik etti. İstanbul'da seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve AK Parti İkinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Fatih Karagümrük'le Roman vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Soylu sahne illede Roman olsun şarkısını söyledi. İşte haberin detayları. Bakan Soylu Romanlarla buluştu, İlle de Roman olsun şarkısına eşlik etti. 6 Mayıs 2023 19:51 Son güncelleme 6 Mayıs 2023 19:51 İstanbul'da seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Fatih Karagümrük'te roman vatandaşları ile bir araya geldi. Bakan Soylu, sahnede İlle de Roman Olsun şarkısını söyledi. İşte haberin detayları. Takip et. İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Fatih'te Mimar Sinan Stadı'na Hıdrellez Şenliklerinde romanlarla buluştu. Bakan Soylu konuşması öncesi sahnede, ille de roman olsun şarkısına eşlik etti. Etkinlikte konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre, Şehircilik ve iklim Değişiklik Bakanı Murat Kuruma romanlara ev sahibi yapması için görev verdiğini söyledi. Bakan Soylu, bana roman koordinatör merkezini sen kuracaksın dedi, kurduk. Her ilde romanların bulunduğu her ilde roman koordinatör atadık. Yani her ilde romanların bir temsilcisi var, valilikte var, İstanbul'da her ilçede var diye konuştu. Türkiye için çok farklı bir dönem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan kurumada görev verdiğini belirten Soylu, ona da dedi ki romanların ev sahibi olmasını ve romanları evde buluşturma görevini sana veriyorum dedi. Yaparsa kim yapar? Yaparsa Tayyip babamı yapar. Onun için bu dönem hepimiz için, hepiniz için, bütün Türkiye için çok farklı bir dönem olacak. Birlikte çalışacağız. İnşallah birlikte evlerimizi yapacağız, dedi. Doğan çocuklarımızı İngiltere'nin tefecilerine borçlu yapmak istiyorlar. Bugün Hıdrelle's hepimiz için yeni bir başlangıç, diyen soylu, kıymetli hemşerilerin, kıymetli romanlar. Şimdi ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? Doğan çocuklarımızı İngiltere'nin tefecilerine borçlu yapmak istiyorlar. Yapmak istedikleri bu, borcu veren sever mi? Sever tabii. Neden? Neden? Borcu verecek. Ondan sonra ödenmeyecek. Sonra almaya başlayacak. Topku alacak. Anadolu gemisini alacak, İHA'yı alacak, SİHA'yı alacak. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alacak, Çanakkale Köprüsü'nü alacak. Hepsini alacak. Türkiye'yi soyup soğana çevirecek. Bu millet bunu görüyor. Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi soyup soğana çevirenleri paketledi, gönderdi şeklinde konuştu. D.H.A. İlginizi çekebilir. Bakan Soyludan çok konuşulacak altı. masa çıkışı. Elimizde ses kaseti var. Soyludan çok konuşulacak çıkış. Bilboardlarda yazmışsın. Hızlılayın çadır satışına ilişkin konuştu. Eksikler olmuştur ama. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hatay'da katliam gibi kaz. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Tam 7 isim eksik. Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Tam 7 eksik. 6 Mayıs 2023 16.37 son güncelleme. 6 Mayıs 2023 16.37 Sport Oto Süper 33. haftasında deklasmanda Giresunspor Spor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajac ve Enner Valencia kadroda yer alırken 7 isim kadroda yok. İşte detaylar. Takip et. Fenerbahçe, Sport Oto Süper 33. haftasında yarın saat 19.00'da Giresun Spor'a konuk olacak. Valencia Sevinci Sarı lacivertlilerde bu mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Kadroya sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek, Miha Zajac ve Enner Valencia dahil edildi. 7. Eksik Te yandan Fenerbahçe'de Ezgan Alioski, Altay Bayındır, Gustavo Henriyu, Nazım Sangare ile kart cezalıları İrfan Can Kahveci ve Billin Arokafilede yara almayan isimler oldu. Fenerbahçe'de kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor. İrfan Can Eribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Kurkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Juan Perez, Aktilas Izalay, Ferdi Kadıoğlu, Birey Tosay Samuel, Vayden Ostervolte, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yanlaş, Miha Zacaç, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King, Michibat Şua'yı ve Boao Pedro. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Altay Bayındır'ın... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Aliye Bomba Transfer geldi. Bir ünlü oyuncu daha diziye katılıyor. Her hafta sal akşamları ekrana gelen Rating rekor Men dizisi aile reyting rekorları kırmaya tam gaz devam ediyor. En son Kutlar Valisi dizisiyle hafızalara kazanan Musa Uzunlar'ın katıldığı dizinin kadrosuna bu sefer de ünlü bir oyuncu daha dahil oldu. Aileye Bomba Transfer bir ünlü oyuncu daha diziye katılıyor. 6 Mayıs 2023-17-23 son güncelleme. 6 Mayıs 2023 17:23. Her hafta salı akşamları ekrana gelen aile dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. En son Kutlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan Musa Uzunların katıldığı dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oldu. Takip et. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıt'un paylaştığı ve oyuncuları arasında Necat İşler, Yusra Geyik, Nur Sürer gibi ünlü isimlerin bulunduğu aile dizisi yeni sezonun sevilen yapımları arasında yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncuları arasında Rüçhan Çalışkur dahil oluyor. Salı akşamlarının sevilen dizisine dahil olan Rüçhan Çalışkur, Senatun Taşın haberine göre 10. bölümünde izleyici karşısına çıkacak ve kıymet karakterine hayat verecek. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Çalışkur, İlyas Koruzade karakterinin annesini canlandıracak. Usta oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında kusursuz kiracı, masumiyet, avlu yeter de bulunuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Adanalı... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yakışık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. 14 yaşındaki çocuktan kediye malalı işkence yapıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde de kediyi mala ile döven 14 yaşındaki çocuk polis tarafından 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü üzerinden sonra yakalandı. Akıllara durgunluk veren anlar. 14 yaşındaki çocuktan kediye malalı işkence. 6 Mayıs 2023 16.30 son güncelleme 6 Mayıs 2023 16.30 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kedi mamayla ile döven 14 yaşındaki çocuk polis tarafından 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlendikten sonra yakalandı. Takip et. Ayda uygulaması üzerinden Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yaşı küçük bir çocuğun bahçe içerisindeki kediye mama ile vurduğu ihbar alındı. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. 160 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek şüphelinin AY'ye 14 olduğunu belirleyen ekipler, yaşı küçük çocuğu Ambar Mahallesi'nde yakaladı. AY'ye işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ceyhan'dan darp edilen kedinin yaptırılan kontrollerinde herhangi bir olumsuz durumu olmadı ve yaşamına devam ettiği tespit edildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam, edecek, de, devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Hatay'da katkıam gibi kaza meydana geldi. Kamyon asker uğurlayan kalabalığa daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Son dakika haberine göre Hatay'ın Belen ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyon asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi de yaralandı. Son dakika Hatay'da katliam gibi kaza. Kamyon asker uğurlayan kalabalığa daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. 6 Mayıs 2023-2110 son güncelleme. 6 Mayıs 2023-2126 Son dakika haberi. Atay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Takip et. Son dakika Atay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Ark halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüste alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi. DHA ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gülşahz Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım'dan da ekonomik tepkisi geldi. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce sonuç çıktı. AK Parti Genel Başkan Zekili Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, The Economic dergesinin kapağına tepki göstererek, "Batı'nın yıllardır bu topraklarda yapmak istediği operasyonlara engel olan bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan. Onlara göre 14 Mayıs köprüler önce son çıkmış. Batı bizim iç işlerimize neden karışıyor? Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi bir millet var da ondan dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım'dan de ekonomist tepkisi. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. 6 Mayıs 2023 21.31 son güncelleme. 6 Mayıs 2023 21.49. AK Parti Genel Başkan Vekili Bineli Yıldırım katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, de ekonomist dergisinin kapağına tepki göstererek, Batının yıllardır bu topraklarda yapmak istediği operasyonlara engel olan bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. Batı bizim iç işlerimize neden karışıyor? Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi bir millet var. dedi. Takip et. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. Ve Ekonomist dergisinin 14 Mayıs seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan ifadelerine tepki gösteren Yıldırım şunları söyledi. Batı'nın yıllardır bu topraklarda yapmak istediği operasyonlara engel olan bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. Batı bizim iç işlerimize neden karışıyor? Onların oy hakkı mı var? Kim onlara bu hakkı veriyor? Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi bir millet var. Terörü sınırlarımıza gelmeden durdurmuş bir Türkiye var. Rusya ile ilişkilerini geliştirmiş, Türk devletleri ile ilişkilerini geliştiren bir Türkiye var. Bu batıyı rahatsız ediyor. O dergiye sert tepki, ders almış olmaları lazımdı. Siz onlar gibi değilsiniz diyorlar. Biz emperyal güçlerin, bölgedeki hak ve menfaatlerinin ne kadar önemli ve derin olduğunu biliyoruz, diyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Diyor ki, ey ahali uyan, bu sömürgecilere yol vermeyelim. Biz Afrika'da 44 yere elçilik açtık. Afrika açılımı yaptık. Biz onlar gibi soyup soğana çevirerek, onları yokluğa mahkum ederek bir ilişki kurmuyoruz. Onlar da bunun farkında, siz onlar gibi değilsiniz diyorlar. Rusya-Ukrayna savaşı bitsin, tahıl dünyaya dağılsın diye Cumhurbaşkanımız muhteşem işler yaptı. İlginizi çekebilir. Ekonomiste sert tepki. Alayı gelsin. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. İran'dan açıklama yapıldı. Bir Daesh lideri tutuklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbaratı Terör Örgütü Daesh liderinden birinin tutuklandığını açıkladı. Ben Daesh lideri hakkında ayrıntı verilmektedir. İran'dan açıklama yapıldı. Bir Daesh lideri tutuklandı. 6 Mayıs 2023-21.53 son güncelleme. 6 Mayıs 2023-21.54 İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı terör örgütü DAEŞ liderinden birinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan DAEŞ lideri hakkında ayrıntı verilmedi. Takip et. İran basınında yer alan habere göre Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı ismini açıklamadığı bir DAEŞ terör örgütü liderinin ülke içerisinde tutukladı. Tutuklanan DAEŞ lideri hakkında ayrıntı verilmeyen haberde, DAEŞ liderinin ülkeye giriş yaptığı andan itibaren takibe alındığı ve bağlantı kurduğu hücrelerinde tespit edildiği belirtildi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sudan'da Türk Büyükelçilik Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli i̇zleyenler İPAR Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan sığınmacılarla ilgili açıklama geldi. Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız dedi. İPAR Sözcüsü Kürşat Zorlu. Seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir'e geldi. Burada açıklamalarda bulunan zorluğu sığınmacılarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandığı Zorlu İlk bir yıl içinde 3,5 milyon kaçak sığınmacı olduğu gibi geri göndereceğiz. Bunu yaparken de Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız diye konuştu. İyi Parti Sözcüsü Kürşak Zorlu'dan sığınmacılarla ilgili açıklama. Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız. 6 Mayıs 2023-21.01 son güncelleme. 6 Mayıs 2023-21.02 İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir'e geldi. Burada açıklamalarda bulunan Zorlu, sığınmacılarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Zorlu, ilk bir yıl içinde 3,5 milyon kaçak sığınmacıyı olduğu gibi geri göndereceğiz. Bunu yaparken de Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız, diye konuştu. Takip et. İYİ Parti basın sözcüsü Kürşat Zorlu, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Parti binasının önünde açıklamalarda bulunan zorlu, insanımızın %64 ve bugün asgari ücretin biraz üzerinde ve altında maaş alıyor. 285 bin gencimiz 2019'dan 2022 tarihine kadar olan 3 yıllık dönemde ülkemizden göç etti. Bu genç arkadaşlarımızın çoğu mühendis, doktor, avukat olarak yetişmiş insanlar. Türk kadınları 15 Mayıs sabahına çok daha güçlü, mutlu, başı dik ve omuzları dik uyanacak. Çünkü bu seçimde Meral Akşener'in başbakanlık yolu açılacak. Kırşehir'den İYİ Parti sözcüsü olarak söylüyorum, ilk bir yıl içinde 3,5 milyon kaçak sığınmacıyı olduğu gibi geri göndereceğiz. Bunu yaparken de Türk milletine yakışan bir şekilde yapacağız, ifadelerini kullandı. Hiçbir emeklimizin ücreti, asgari ücretten aşağıya olmayacak. Enflasyon ve hayat pahalılığı konularına değinen zorlu, bu koşullarda yaşama şansımız maalesef kalmamıştır. Biz bu muslukları kapatacağız. İnşallah orada biriktirdiğimiz her şeyi milletimize dağıtacağız. Temmuz ayında kamu görevlilerimize, işçilerimize ve emeklilerimize enflasyon ile birlikte yüzde zam vereceğiz. Hiçbir emeklimizin ücreti asgari ücretten aşağı olmayacak. Asgari ücret ile ikramiyeyi eşitledik. Kurban Bayramı'nda da 15 bin Türk Lirası emeklilerimizin hesaplarında olacak diye konuştu. Bir oy kemale, bir oy merale istiyorum. Gençlere seslenen zorlu, genç arkadaşlarım. Sizin bu ülkeyi terk etmemenizi istiyoruz. Bunun için başta eğitim sistemi olmak üzere bütün kadroları yeniden dizayn edeceğiz. Mülakat sistemini kesin kaldırıyoruz. Hiçbir vatan evladı birbirinden bu anlamda üstün değildir. İşte bu yüzden bir oy kemale, bir oy merali istiyorum dedi. Açıklamaların ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, şehirden ayrıldı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Atay'da katliam gibi kaza. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte biz ayrılan sürenin de sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarihhaber.com'a bekleriz efendim. Sitemizde yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve e, daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle İyi akşamlar dileriz Hoçuk.